Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 29 Ekim. Güzel bir sonbahar sabahı. Bildiğiniz gibi bundan birkaç gün önce 20 gün kadar önce size yapmış olduğumuz Mızrakbaşı projesindeki Mızrakbaşı'nı hediye etmek istemiştim. 10 bin abone'ye özel bir arkadaşımızı mutlu edecektik. Bugün Şanslı arkadaşın ismini açıklayacağım. Ayrıca bir duyuru daha yapacağım size. Bir hediye duyurusu, gene bir sürpriz hediye duyurusu. Her şeyden önce 10 bin abone videomu gösterdiğiniz izgiden dolayı bize teşekkür ederim. Beni en çok etkileyen, en çok hoşuma giden yorum Craftman isimli nekli takipçimizin oldu. Beni gerçekten çok mutlu etti yaptığın yorum. Ben kendisine şimdiden tebrik ediyorum. Muzak ona göndereceğim. Gönül ister ki hepinize tekrar tekrar her aboneme tekrar tekrar hediye göndereyim ama maalesef bu çok mümkün olmuyor. Bunun için ne yapabilirim diye düşünürken önümüzdeki ay 24 Kasım'da Öğretmenler Günü olduğu geldi aklıma. Dolayısıyla Öğretmenler Günü için bir çekiliş düzenlemeyi tercih ettim. Bu çekilişimize daha fazla hediye vermeyi düşünüyorum ben. Çekilişimizde yine herhangi bir ön şart yok. Katılım çok basit olacak. Yaş kısıtlaması veya daha önce çekilişe katılıp kazanmış olmanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Avustralya'dan bütün arkadaşlar bu çekilişe katılabilir. 24 Kasım çekilişimizde size üç tane hayatta kalma bir ilk yardım kiti vereceğim. Aynı zamanda kamp için tel testere bir tane kamp çıkışı güzel bir kamp çakısı ve iki tane ateş başlatıcı kit vereceğim. Yani toplamda 7 tane hediyemiz olacak. Bu çekilişimize katılmak için yapmanız gereken çok basit bir şey var. Yukarıda linkini görmüş olduğunuz oynatma listemdeki yani karışık kendi yap projeler oynatma listemdeki videoların arasından bir şifre gizledim. Daha doğrusu 4 video oradaki videolardan 4 tanesinin içerisine bir şifre gizledim arkadaşlar. Şifremiz 4 karakterden oluşuyor. Her bir videoda bir karakter var. Bu karakterlerin hepsini bulup çekiliş et valespic.net adresine adınız soyadınız adresiniz ve telefon numaranızı yazarak gönderirseniz çekilişe katılmış sayılıyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan bu 4 şifreyi bulabilmek. Şifreler videoların sağ üst köşesinde şu anda görüyorsunuz. YouTube'un kendi Açıklama kartları var. O şekilde belirecek. Oradan şifreyi alıp kaydedip 4 tanesini de bulup bana göndereceksiniz. Bu videonun altına da katıldım gibi bir yorum yaparsanız En azından çekiliş esnasında Kimlerin katıldığını, kaç kişi kaç katılımcı olduğunu Ben de görmüş olurum. Dediğim gibi şimdiden hepinize iyi seyirler. Hepinize iyi şanslar. Umarım bu çekilişimize de yedi arkadaşımızı çok mutlu edeceğiz. Ayrıca Craftman isimli arkadaşımı tekrar Tebrik etmek istiyorum ben gerçekten güzel bir hediye kazandı bence bir aksilik çıkmazsa İzmir'e döndüğüm zaman aynı mızırak başından bir tane de kendime yapacağım hem bıçak olarak kullanılabiliyor hem mızrak olarak kullanılabiliyor. Şimdilik söyleyecek başka bir şey yok arkadaşlar umarım videolardan memnun kalıyorsunuzdur aklınıza takılan bir şey olursa aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı ihmal etmeyin veya video önerme konu önermek isterseniz yine yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben bütün mantıklı cevaplara geri dönmeye çalışıyorum. Tabii aradan bazı arkadaşlar çıkıyor çok mantıklı cevap vermeyen. Onları hale e, almıyoruz hep beraber. Siz de takip ediyorsunuzdur zaten. Neyse arkadaşlar söyleyecek başka bir şey kalmadı. Çekilişe katılan siz de bir hediye kazanın. Eee hepinizi şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel 10 binler daha kalabalık bir kitle bizi bekliyor olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.